Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Osman'a Osman'ın hikayelerine Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Ne yapıyorsun lan sen? Sadece geçiyordum. I'm just passing through. Speaking of passing through. I think I ate a bad can of meat. gerçekten kötü bağlıyorsun dostum. Maybe was three cans. Longneck Loukowski's canned meat my ass. Longneck Loukowski's can't poison more alike it. One them. Have the rest of it. Geçelim şuradan. O efsanevi koruyucu yabani hortlak. Bıramadık. Bıramadık. O. Bıramadık. Sen amma da şey içtinsin ha. Ne, neysin? Avcı cebçakız. Hayvanlara yüzde elli hasar. Avcı cep çıks. Ben de zaten hep Deathclawlarımı, ayılarımı, kurtlarımı, çakıyla avlarım zaten. Burada zaten baya basit şeyler yaşıyormuş. İyi, bir tane daha mı? Aysel'i gördüm ben. Evet, kurnaz derisi avacak. Artı bir çeviklik ve artı bir algı. Öff, işimiz yaramadı. Vay be, hep astığınız insanlar gibi asılı kaldım burada, şerefsiz. Buradan giriyorduk sanırım içeri. Bunlar inşallah yerden doğmamıştır. Boston halk kütüphanesi aç bakalım. Buradaki herkesi öldürdüm zaten. Hiçbir şeyden. Ah, şur. Abi içerideki cesetlerin sayısı gerçekten frame rate'i e etkiliyor. Ee, jet, et. Evet. Ha? Jeton harca. Massachusetts, tıp bülteni Evet. Evet. yüzde %2 uzun basar. %2, %2'dir abi. Büyük bir satacağım materyallerden daha da fazla kapak alırım. Hoş. Ha. Öldü. Efsanevi yes. Oo ne var? Örtünme, deri sol bacak. Abiciye, ne, ne ne kadar kötü şeyler geliyor ya. Şöyle bir... Şöyle güzel bir silah gelmiyor ya. Şöyle bir tüfek abi, güzel bir efsane bir tüfek ya. Seviyat alım mı? Al seviyatlımış. Var mı seviyem? Ne yapabiliyorum? Oo bebeklerle yüzde yüz. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Artık bu bebekler daha güçlü. Oh, mis gibi kalktın. Bakın buraya böyle koyun bu daha iyi oldu sanki, değil mi? Burada bu yerleşimcileri koydum. Artık her dükkanı kullanabiliyoruz. Güzel bir varımız da burada var. Neyse ben bu şeye bırakayım. Daha sonra bırakayım. Oh. Mis mis. Bir de tam verdim ya şeyi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sen ne kadar kuantum içerken ölmüşsün? Burada tatil yaparken. Nen fotoğrafını çekiyordun ki acaba? Kendi fotoğrafını çek mı çekiyordun? Her kim çekiyordun? Sen, sen nasıl gelmişsin? Sen, seni ne yapmışlar ya? Şerefsizlere bak seni, seni buraya mı getirmişler? Ne yapmışlar? Ya belki de o şekilde ne gidiyor Sen de bilmiyorum. Wow wow wow wow wow wow wow Bu ne? Ha burada mutantlar vardı. bizde mutantlar. Hocam artık biz güçlüyüz ha. Eskisi kadar öyle zayıf değiliz eskisi kadar hassas değiliz. Çatışmacı süper mutant ha gel bakayım. Ya ya ya ya. Oo! Efsanevi vahşi. de en sevdiğim süper mutantlar vahşi süper mutantlardır. Ama bakayım. Hadi hadi güzel bir şey çıksın be. Hadi şöyle güzel bir tüfek çıksın be. Desteklenmiş sentetik sağ kol. Neyse. Elini ayağını kesmişiz be abi. Apartmanlara gitmeyecektim. Hayır, şimdi dışarı çıkmamız gerekecek. Neyse girmişken temizleyelim bari ya. Aa, bunlar okey, anlaşıldı. Çiftçi varmış burada ve çiftçi dövmüşler. Kızartma yağı alayım mı yağdır? Buradaki insanları... Super yapmış. Buradaki insanlarla işi pişirmiş. <gülüyor> Çünkü... You know, Super mutantlar insanları yiyor ya. O yüzden... Yerken yani, pişirirsin. Çalışsız siz... Ne var burada? Ne var? Nesi var burada? Bir şey var. Bataklık mı? Hayır burada bir şey var. Ne geliyor lan bu ses? Bataklık. aşalım mı sen? Ben bir şeyler duyuyordun, yara duyamıyorsun. Boşver. E biz bataklığa bir çıkalım. Madem bataklık diye yazı var burada. İzlendim. Aldım tüfeğimi eline, elime. Uzun mesafeli iş, ilişkiyi aldım elime. Çünkü uzun mesafeden vuruyor. <gülüyor> ha evet. We're a place Yok. Güzel, o, şey Evet. E, merhaba hallettim kütüphane kredisi ah ödül güzel işin güzel kısmına geldik sonraunda bütün bölüm boyunca iki bölüm boyunca ne kadar aldım ne <gülüyor> kadar aldım göster bir şey aldım pardon, pardon. God don't of Oh no. You get the hell away from me, Synth. I'm not telling you anything about Buddy just so you can snatch him. I'm sorry you feel that way. If you ever change your mind, be more than happy in a shootout buddy, buddy. Now nah, you know Wow, okay, çok güzel ilginç bir şeydi az önce. Zayiat, Zula'ya git. Deriz. Dedektif davalarını Evet. Aaa evet, dedektif. E git. Evet, gelecek bölümü dedektifli ayıralım ya. Yani. Dedektif davalarını falan yapalım. İyi o zaman. Şu annelerimiz var. Şöyle buranın içinde. Oo, şurada hemen şey var. Hemen gidip bir bakalım. Hocam selam. Hey, sen. fair and honest job. If you don't mind a Dağçok bir. I'm gonna need more to go on here. There's a project Uh-huh. Bu sikkesi çıkar. One that could get me into lots of trouble if the wrong person finds out. So little discretion is called for. Öyle mi? Çok ilginç işlere benziyor. <gülüyor> Ödeme biraz az geldi hocam. 50 kapak. You Take on. Azıcık daha. This is just a bad deal. Ah, you're killing me here. 150 to start. <gülüyor> 200 anlaşalım be. Still not good enough. 200. And that's as, high as I go. Oh <gülüyor> jeez. <gülüyor> I gotta watch out for this one. Bana karşı dikkatli olmalısın. Tamam, vur hadi yapalım oh bakalım. Man. That's what I like to hear. Let's go inside. I'll give you the lowdown. Okay, gel <gülüyor> bakalım. Burunsuz <gülüyor> baba. <gülüyor> okay. <gülüyor> Aa çok güzel. Bobby Nono'muz mu oluyor? Ne oluyor? Çok güzel. En azından bunu şey yaparız. Eee ne yapıyoruz? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Bir soygun yapıyoruz. Wow, okay. Düplex anlattın şu an. Epsum mu? If you değil hocam, e, işini sağlam alan mis gibi. bu. Off oh, Ne görmüşler? What are we digging for? Burry treasure? You could call it that. But seriously, lay off the, Aynen, the other two are down there digging already. Go give them a hand. Haydi bakalım. Hey, I think we can finally get through. E siz bitirmişsiniz işi. Bobby, <gülüyor> Bittiler. Bir bakalım neymiş bunlar. Testere pençereli minor work. Evet bunlar fenaymış. Bunları alırız. Parlayan mantarlar. Grad yapılır. Grad güzel bir şey. Yeah. Abi geri döneceğiz. Yukarı çıkacağız baştan. Loading ekranından geçeceğiz. E, Babi içeri gelse ya. Babinin evi. Burası Babel evi mi? Burası yıkıntı. Her yer yıkıntı ama. Senin işçilerin What işçilerin tabanları yağladı. Abi. Yani is going on yani, yani, şey... Kaçtılar seninkiler? <gülüyor> Well, you lan. So I guess you're promoted. You get to be my new gun. I think we just need one more guy. An old friend. Aha. I want a fair cut, but we saw what being cheap got me. mı? Kim? Oh. Who is this guy? He's just the guy we need Aha. to speed things along. Like gadgets, money, and cells. First, I think it's one of them. actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Aha. Head over to the noodle shop there and I'll meet you when I finish up my business. Elmas Şehir'e gidiyoruz. Tamamdır. Teşekkürler. Elmas Şehir zaten gidecekti kendine de Orada işleri hallederiz. Eee yani senin alüminyum kutularını çalarım. Güler. Ee, buradan dışarı çıkacağım. Hah. Sen şunları da çalacağım. Şunu nasıl çalacağım çünkü güzel satılır o. E ee, iyi o zaman. Burada şey yapalım çünkü biraz sonra loading ekrana girecek ve ağzımızı burnumuzu ee, kıracak. Loading ekrana. Ve ablalarım ee, Osman'ın bu bölümüne kadar da takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Ee, böyle bir bölümde gelecek haftaki bölümde. Ee, direktif vakalarına bakacağız. vakalarını alıştıracağız. Ee, öyle. Açıklamalarda bir takım başlıklar, konular var. İlginizi çekebilecek şeyler var. Oralara bakabilirsiniz. Yorumlarınız ve like'larınız için baştan baştan çok ederim. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.